Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber LoL oynuyoruz. Yanımda Jinx olarak oynayan bir arkadaş var. Adı Osurgeon. Kardeş Osurgeon 20 yeter. Hayır oğlum adım Yaşar. Ben adım ee, gözleri, rengini bilmiyorum ya başlasana olmaz. abi. Geç, geç, geç. Gel. Gel gel. He gel arkadaş bilmiyor yine. Benim sesim gidiyor mu lan? Gidiyor gidiyor. Helal de gidiyordur. Ay gidiyordur herhalde. Oo okey. Okey, okey. Selamünaleyküm. Ya ben bir yerlere mi yerleşe giriş yapan bir youtuber gördün mü? Senden başka görmedim kardeşi. Bir Allah. Ya. Vur lan vur. vur, vur. Aa sorry vur. Vur vur vur. Tam bıraktı. Git aşağıya. Hadi gel şey. Hadi görüşürüz. Bekeş Gör'den gitmeyin. Bana da bir şey beğendiremiyor ha. Vallahi. Yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bana. Uf, Angel Angel. 20 mi levelde arkadaşlar? 21 level galiba. Bu kim lan? Oğlum 21 leveldir. Bir şey öğrenmişsindir. Ha 21 levele ben nasıl kastım diye bir sorsana ama. Nasıl kastım nasıl kastım? Ayda bir oynadım. Master League'de yasuo oynarak sadece botlara karşı oynarak kastım o 21 <gülüyor> leveli. E. Bak ciddiyim. 10 <gülüyor> ya. Vallahi öyle. Bence 10 numara level sense taktiği. Vallahi harika kask almış. Mesela şarlar ne yapıyor? Senin arkasındaki yani. biliyor Ne yapıyor? Hop. Söyle bir daha. Karşıdaki çarlar ne yapıyor, bilen mi diyorsun? Aa, ha, bilmiyorum Hadi öğrenmeye çalış. Patlan kaç. Cız. Cız açalım Cız. Ha! Anladım çok Cizt. ananı. Kardeşim. Şokoz ve şans taklaya getirdi bizim adamı. azay kaçmış. Lan. almış rekabet. Ya. Tivir. Morgan. Morgan'e azıcık biliyorum bu hayvan gibi stun atıyordu sanki. Aynen öyle. Hadi senerek. Senin onu tersleyebilirler ne yapar? Köy yedi. Ben ben şaka. Patlan kaç. Allah. Gel buraya. Anne bir vesile atar mı? Gel alırım. Anne. Bu öldü bunu ben ya. sağ olsun gene. Eyvallah. Evet sanırım. Ta. Güzel güzel. Baya kötü kaldı adamın eline ama fark etmez bana. Ne? <gülüyor> Benim elimdeyse olacak. <gülüyor> <danışta. gülüyor> Oğlum, aa, olayım, o film için iyi bir şey şimdi çünkü ne kadar fazla minyon olursa herife <gülüyor> o kadar minyon aldırmaz. Ya bu benim minyondaki la bu şey, mi kasmış bir şey ya. Boom. Ne kas Milyon Minyon. Ya! Aha. Bu ne oğlum ya? <gülüyor> oğlum hiçbir şey yapamıyorum ya. Ya yapacak. Uf ya Morgan'a çok tıkıcı bir ya şey or Nijinsky Kardeşim replenden durduk bugün bugünler. Sevecektim or diye vazgeçtim. Şöyle burayı görüyorlar herhalde. Evet. Şöyle yapalım gel kardeşim. Gel gel gel. Oğlum bu Fatih Lux. Oğlum sen niye kasmıyorsun? Kasmıyor mu? Miyo kasa, kasacak kişi sensin zaten kardeşim. Öyle mi bu? Aynen, Kasmıyor. Aldım, Dal abi sizi, dal abi dal abi dal abi sizi. Oğlum şakam lan bu. Vallahi şaka. Şaka değil. Ananı Şaka de, şaka de kurtulan, şaka de kurtulan. W'm var ben niye atamıyorum ya? Şaka de kurtulan, şaka de kurtulan. <gülüyor> Onun benim pingiim mi var ya? Abo. <gülüyor> Allah'ta kahretsin yani. Ağzına baksana kardeşim yazmıyor Yazıyor da Kim arıyor la bu saatte? Anam babam arıyor bismillah Bismillah <gülüyor> Efendim He baba Arabayı açayım baba O tamam tamam hadi, hadi hadi Kanka ben Biraz affefayım Yalnız Arabaya lan zaten bir şey değişmiyor doğru. Oynayınca da aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Hayır. Arabaya atacakmışım geliyorum ben. Selam. <Gülüyor> Hayır dokşe. Doksnaver evladım. Geldim mi görmüyor. Hıh. <gülüyor> takımından biri katlediğin takımından biri katlediğin Tamam, yine bir oyuna Sanki yeni hesap açamıyorlar bu lig. Tamam. Takımından biri katıldı. Hop! Anam. <gülüyor> geldim Selam Aleyküm Aleyküm Selam kardeşim hoşgeldin hoşgeldin hoşbulduk hmm. lan sıçra yaptın ya nasıl oldu çocuğun neyse On bu loldekiler niye hemen ff vermeye meraklıyor lan olum güzel güzel baya iyi baya iyi baya iyi şuraya puşla puşla puşla hopti hmm. saniye bilmiyem ki <gülüyor> ne de basamadık ki Dur bakayım şu herifle mı? E alamadım mıyım? Olur ummadım Görün o durumda. bunu Bu ne ya. oğlum ya? öyle işte. Yok kanka oynayamam ya Aa önce kalp yapıyormuş saçından Hiç sevmedim celix Ya ne ben almasam zaula der. Arkadaşlar var bir çok bilmiyorum. Hakkınız... Mı, sanat, Bilmem bence değil ama olur yani istersen. Bence iyi yani şu an sıcak. İyi. Kombi yakmak bak. İyi değil mi? İyi. Kombi yakarsanız bir bir günde 50 lira giriyor galiba. En az. 100 lira da olabilir biliyor mu bizim? Tatlan kaç? Anne Hop, zango. Tamam. Kah bu maşra ben bir kaçayım ya. Tamam. Hop. 10 bu bana sövüyor da kendisi bir şey yapmıyor ki anlamadım ben. Bak bak nasıl kalklaya Al. Oğlum O ben yemin ediyorum Morgan'ı söveceğim şimdi çok ağır söveceğim ya Sövüşüşüşüşüşüşüş Hadi oğlum Allah Allah Evet arkadaşlar bu maçı da kaybetmiş bulmaktayız Ehehe <gülüyor> kill ne olmuyor böyle Olmuz oh, Hemen kill alayım biraz Kanka şuraya bir ulti patlatsana ya şuraya Bak şu çalıyor bak Buraya şu Şural lan şuraya lan, Allah Alemm Eheheheheheh <gülüyor> <gülüyor> La, <san> lan <gülüyor> Şuraya deyince ben de ne bileyim bu canavara zannettim. Altın yemiş canavara da. Altın yemiş canavara da. Öğrenmiş olur. Bak her gün bir şey öğreniyorsun. <gülüyor> Buraya videoya koy. Kocuğum direkt hiç ediceye uğraşmışım. Allah 7000. 7000. Mağarada yaşıyor pezelerin. Güzel, ya. Altı üstte bir tane sarı kart atacaksın evladım Bir tane sarı kart atmak ne kadar zor ya He Sarı kart atmak zor mu kardeşim? Dur i̇ki iki. Anladım, Bana mı diyorsun kanka? Anan morgana ananın Annenin Annenin Biraz daha bağırla. YouTube'dan ban Hahaha Yiyoruz mu lan küfürden ya Bilmiyorum ki YouTube şakası YouTube'un şakası Oğlum, cidden Morgan'a inanılmaz kanser bir karakter Ben daha fazla tahmin edemiyorum ya Yarım saat stun kanka böyle bir şey yok ya Bu ne Bir milyon aldım Orası... Manyak güçlü ölüm roketi Patlangaç diz. Ben bıçara oynarım Baksana isimleri çok komik ee. Kardeşim Allah'ın belası Allah'ın belası, Allah'ın belası Allah'ın belası Allah belası, Allah belası. Allah belası yok, hmm. Kardeşim şuraya bak, tam şuraya bak <gülüyor> <gülüyor> Ulti atsana İşaretledin yere mi? Bak şuraya, şuraya, şuraya Bak şuraya, şuraya Atarız da oraya kadar gidiyor mu ya? Gidiyor, gidiyor. sonsuza kadar gidiyor. Sonsu, tamam Ya map'in sonuna kadar Doğarsak inşallah Let's go Atayım mı şimdi? At bakalım, atma öldüm hadi. At şimdi, şimdi at Sanırım boşa gitti. Öyle oldu ya. Allahümme mesela 15'i geçtim, bu da kefe basam. <gülüyor> evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Kendinize Görüşmek üzere. Allah'a emanet, Allah'a emanet. <gülüyor> <gülüyor>